Dijital kültür Miras Ağını oluşturan ekip üyeleriyle nasıl bir araya geldiniz? Burcu ekip üyeleri aslında çok uzun zamanda birbirlerini tanıyorlar. Kerkenes projesinde, Yozgat'ta başlayan bir dostluğumuz var. Ve hepimiz aslında dijital miras konusunda daha öncelerde kafa yoruyorduk. Bu ekip farklı konularda... Ee, akademik hayatına devam etse de sonra yolları yine kesişti ee, ve şu an e, TÜBİTAK e, üzerinden ülkemize dahil olduğu Avrupa Birliği COST aksiyonunda e, SEEDA projesinde bazı arkadaşlarımız tekrar bir araya geldi. Bu COST aksiyonunda amaç uluslararası bir ağ oluşturmak ve saving European Archaeological Data from Digital Dark Age. Yani e, bu karanlık dijital dönemde e, arkeolojik verilerinin nasıl korunacağını hakkında kafa yoran uluslararası bir ağın parçası olarak Türkiye grubunu oluşturmak istedik. E, çünkü gördük ki aslında bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, e, bütün ülkelerin ortak sorunu. Ve Türkiye'de Türkçe içerik üretmekten başlayabiliriz ve bunları bir araya getirmekten başlayabiliriz sorunların çözümü için. Grubun aktif olarak bir araya gelmesi süreci de böyle başladı. Sonuçta toplantılarımızı online, pandemi nedeniyle başlayan bu süreçte online yürütüyoruz ayda bir. Yeni çalışma grupları da umarım yakın zamanda hayata geçecektir. Teşekkürler. Peki bu e, dijital kültürel miras ağı içerisinde, çalışmalar içerisinde yer alan e, ekip üyelerinin uzmanlık alanlarından bahsedebilir misiniz? Ben arkeologum ama aslında ekip üyelerinin çoğunun arkeolog olduğunu söylemek pek de yanlış olmasa da e, çoğunu aslında çok da e, disiplinler arası çalışmaların bir araya gelmesinden bahsedebilirim. E, bir gelmesi sonucu uzmanlıklarını alıyorlar. Arkeolojide uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması, veri toplama, işleme ve sunma konusundaki çalışmalarımı ben dijital veri yönetimi, açık gelişim ve paylaşımı üzerinde sürdürüyorum. Ara, aramızda istatistik, arkeoloji, şehir ve bölge planlama, inşaat mühendisliği, uluslararası ilişkiler, bilgi ve belge yönetimi bölümü mezun olup, dijital arkeoloji, dijital kültürel biraz ileri uğraşan, yüksek lisans doktora yapmış, Farklı üniversitelerde ve farklı ülkilerde çalışan arkadaşlarımız var. Yine ee, öğrenci arkadaşlarımız da aramıza katılabiliyorlar. Dolayısıyla aslında sadece arkeolojiklerle çalışmıyoruz. E, sadece belli bir lisansla, lisansla mezun olmuş üyelerle de çalışmıyoruz. E, konu hakkında ilgi duyan, bir şey öğrenmek isteyen, bir katkı vermek isteyen, e, dijital arkeoloji ya da dijital kültürel mirasla ilgili yolu bir yerde kesişmiş olan herkesle çalışmalarımızı gerçekleştirebiliyoruz.